İnşallah ben de Muhammed olarak gibi futbolcu olacağım. Onun gibi İngiltere'ye gideceğim. Onun gibi takımımı şampiyon yapmayı başaracağım. Ya İngiltere biraz zor da. Benim hedefim Fenerbahçe'de oynamak. Barcelona Hayır. Bugün üniversite sınavına girecek. Bütün abilerime, ablalarıma başarılar diliyorum. Eee... Ucuz alıyorlar. Hep de iyi çıkıyor. Biz pahalı alıyoruz. Bizimkide hep kötü çıkıyor. Herkesin herhangi bir arkadaşı Bugün sizlerle beraber yeni bir kart açımda birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok olmadalı olur. Oo, burada kimler var? Arkadaşlar inşallah ben de Muhammed Salah gibi futbolcu olacak. Onun gibi İngiltere'ye gideceğim. Onun gibi takımımı şampiyon yapmayı başaracağım. Ya İngiltere biraz zor da Fenerbahçe ya alacağım. Fenerbahçe olmasa olmaz arkadaşlar ya. İlk benim hedefim Fenerbahçe'de oynamak. Barcelona? Hayır Fenerbahçe evet. Evet arkadaşlar. Çok uzakmadan kart açımına geçelim. Ama şunu da belirtmem lazım ki arkadaşlar. Bugün üniversite sınavına girecek bütün abilerime, ablalarıma başarılar diliyorum. Umarım istedikleri yer, yerleri kazanırlar. İnşallah ülkemize faydalı kişiler oluruz. Evet, arkadaşlar 7 tane kart açacağız. Kart açımından sonra kadro kuracağız. Bunun birinci serisini yapmıştım arkadaşlar. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Evet kart açılımımıza geçelim. Bunun içinde biraz da var biliyorsunuz. Ama biz bugün sadece maç içinde kalmıştık. Bundan artık böyle yapar hadi evet, arkadaşlar her zamanki gibi size altay altay Evet arkadaşlar Altay bayındır. boyunda stolik, Rahman ne öyle bir şey Üstelik Arkadaşlar Trabzon bu sene Bir transfer yaptı Ama onlar ee, Ucuz alıyorlar evde iyi çıkıyor Biz pahalı alıyoruz Bizimkide hep kötü çıkıyor Anlamadım gitti biz ben bu işi... Bu üç Carlos... Ee, Sanchez... Deniz Sürük... Evet arkadaşlar... Kağıdı evet. Çocuğum durmaz Lukaku Tsukuban İyi de arkadaşlar Bunu aldım Açabilirsem Ufya, öbür daha iyiydi İyi de arkadaşlar Arkadaşlar bunun ismini bilmiyorum. Kante eh Keiro Evet arkadaşlar. Açtım. İptal <gülüyor> düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Jumi durmaz. Lukaku ekba. Arkadaşlar burada da aynı çıktı yani. Denk geldiler. Şuradan. Bunu da. Açabilirsem. Yes. Arkadaşlar çok yanlış yani 2020 değil sanki bu 2019. Baksanız bu adam Chelsea'de arkadaşlar çok yanlış. Onazi Edin Azart Belhanda arkadaşlar. Akgün. Delali. Solok. Evet arkadaşlar son kartımız. Var bunda. Hmm, Ronaldo ya da Messi. Ne bileyim Neymar falan çıkar yani. Hep çürük çürük çürük. <gülüyor> Nereye kadar çürük. <gülüyor> Yırtılabilir kart. Tam açamadı. Yırtılmadı. Eee... Ruiz, Victor... Del, Dibala... Rindon. Evet arkadaşlar. Bakalım kadromuz için hangi futbolcularımız var? Buradan... Bakıyorum. Altı ay var. Kaleye. Kaleye hı hı. Şimdi defans alıyorum. Yoluşak hangi mevki ki? Evet arkadaşlar. Evet kalemiz altı ay gelecek. Arkadaşlar ne yazık ki ee, Hangi mevkide oynadıkları yazmıyor. Bu nedenle Bilmedik mevkilerim var, bunun, bunun mevkisini bilmiyorum mesela sen çözün, sonra bunun mevkisini bilmiyorum, bunun mevkisini bilmiyorum, bunun mevkisini bilmiyorum, sonra bunun mevkisini bilmiyorum, bir de bunun mevkisini bilmiyorum. Altayı kalemize koyalım. Sonra benim defans düşündüğüm, bunu da defansa koyalım. Arkadaşlar kart gayet güzel yani, kaliteli bir kart ama maalesef yazmıyor. Arkadaşlar ben bunu defansa koyuyorum. Bir dakika orta, sahada... et evet, orta sayede başkalarını koyuyoruz yani. Evet şimdi bu ikisinden aldım. Onu da de ben şundan şimdi. Yüzüğümü durmazsı Ya da orta Tamam tamam Durmaz yoksa başkası yok Aa hayır sonu verdi ha. Ve üç tane Öyle koyduk Şimdi şu şuan Cihazı hmm. Öyle yapabilir miyiz ki? Tamam, <gülüyor> keyifli. En iyisi kalsın. Bunu böyle yapalım. Bunu orta sayı. Bunu böyle yaptık Şimdi orta sayı şu kan tek kan tek. Orta sahaya koydum arkadaşlar Ryan, Ryan donku Şöyle önlü bora yapacağım early. Arkadaşlar önlü bora Bilmeyenler için söyleyeyim ee, Şimdi defansın önündeki futbolcu Yani defansın önünde Duran Orta sahanın görüntü defansın önü Şimdi bir tane daha orta sağa koymak istiyorum ben. Onun için de seçtiğim küçük birimiz pelanda. Şimdi sağ açık. Stoling'i sağ açıya koyacağım. link son bu taraf Storling burada e Şimdi Nerede hazart hazart hazart Hazart Hazart çıkmamış mıydı bana Hazart ha, Hazart Hazartı sola koydum Ş Şöyle tamam mı Şimdi kaç kişi oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aa bir tane kalmış Tamam. Şimdi. Forret çıkıyorum. Sorlot. sorlot. olabilir ama. Şimdi. Kuban olmaz ya. Kuban için. Gerçi şimdi. Ben arkadaşlar oyundan çıkaracağım. Kante'yi şöyle yapacağım. balayı Forret arkasına koyacağım. Sonra Sorlot. Sorlot. Sorlot'u da arkadaşlar. şekilde. Kalede Altay ay bayındır. Sol bekle Jumi Durmaz. Stopper'de Ogan, Onazi. Oganiymiş. Heh. Sağ bekle Victor Ruiz. Orta sağ. Orta sahanın göbeğinde Kante. Eee bu Sanchez sol orta sağda. Sağ orta sağda Yunus Pelahanda. Dibala Forlid arkasında Eden Hazard Şeyde Sol kanatta Sterling de sağ kanatta Alex Sorlot Alexander Sorlot Da Arkadaşlar Arkadaşlar bu serinin devamı için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Umarım videomu beğenmişsinizdir Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.